Meyzubillahimineşşeytaniracim Bismillahirrahmanirrahim Hat cezalarının yani şeriatın hikmetli nedenlerinden sadece bir açıdan tevhid açısından ele alınışı İslam'dan başka her yol şirke çıkar üç çeşit insan vardır ya Allah ile Allah'a ya da Allah'la beraber başka bir şey ilah gören ya da Allah'ı bırakıp zevklerini ilah görendir. Başka şeyin ilah görülmesinin önüne geçmek için Allah bize Müslüman olmamızı emretmiştir. Aksi büyük suçtur. Çünkü Allah'ı bırakıp şunu ya da bunu daha fazla seviyorum dersek suç olmaz mı? Hadlerin konuma hikmetlerinden biri de Allah'a eş koşma ihtimali olan yolları kapamaktır. Zina, kadınların ilah haline gelmesini engel olmaktır. Bu cezanın amacı, kadınların ilah haline gelmesini engel olmaktır. Başka bir hikmeti de zevklerin ilah olma haline gelmesine engel olmaktır. Bu had cezalarından biri. Livata zevklerin ilah haline gelmesine engel olmaktır. Bu yasaklar şu şekilde ilah olur. Bu yasaklardan birini ya da bir bölümünü ben kabul etmiyorum dersen yani livata livata e, cezasını kabul etmiyorum dersek ya da şeriatın belli bir kısmını kabul etmiyorum dersek o zaman şirk haline gelmiş olur. Günah bir O şirket şirk değil, günah olur. Büyük günah olur. Hat sihir büyü de büyü yapan araç için büyü yapanın ilah haline, haline gelme ihtimali vardır. Hat adam öldürmek nefretin, kanın, ateşin ilah haline gelmesine sebep olur. Faiz, paranın ilah haline gelmesine neden olur getir malı yemek paranın ilah haline gelmesine neden olabilir daha önce söylediğim gibi ilah hale gelmesi için red gerekir şu şey, Allah' gönderdiği bir ayeti ya da emin olduğumuz sakat redd reddet bilmiyorsan töv edersin olur tane Allah affet içindir. Savaşta arkamızda dönüp kaçmak kendi canımızı, nefsimizi ilahane getirmek olur. İçki, zevklerimizi ilahane getirmeye sebep olabilir. Hırsızlık yaparını ilahane gelmesine neden olur. Ya da zeki için para çaldığı için zevkleri ilahane gelmiş olur. İftira eden ise şeytanı ilah haline getirmiş olabilir. Yol kesen nedene bağlı olarak ya parayı ilah haline getirmiş ya da zevklerini ilah haline getirmiş olabilir. İslam devletiyle savaş etmek duruma göre şeytanı ilah haline getirmiş. Kendini ilah haline getirmiş. Parayı ve bunu gibi ilah haline getirmiş olabilir. İslami İslam'dan dönende Aynı şekilde yorumlanabilir. Cinayetler nedeni paraysa parayla tabi ilah, ilah olmasının sebebi ne? Allah'ın ayakları yani bir inkarla nedeni cinsel ise kadınlar ya da zevkleri ilahine gelmiş. Ya da şeytan ve ateş ilahine gelmiş olabilir. Ateşin anlamı Saldırılan insanların zafiyetlidir. Kat cezaları bu kadardır. Hop oturup hop kalkan şeyler bunlardır. Ama beşer kafasından çıkan kanunların yapılma sebebi, sebebi nefis kaynaklı olduğundan insan nefsi bugün bir şey başka gün başka bir şey istediğinden devamlı değişir. Beşer kanunları devamlı değişik göstermek zorundadır. Ama Allah'ın kanunu tek bir şeye dayanır. Allah'ın ilah haline gelmesine engel olan şeyleri ortadan kaldırmak. Beşer kanunları nefsin ilah, ilah haline gelmesi içindir. Hazir cezaları bunun dışındaki en ufak had cezasından daha ufaktır. Cezalar olup en düşük had cezasında verilecek cezayı geçemez. Bundan sonraki açıklama eğer bizim ilah olarak gördüğümüz şeyleri başka bir zamanda başka bir toplum görmüşse onun başına gelenler bizim başımıza gelecektir. O halde bizim başımıza neler gelecek kader konusu hava tahminine benzer yapılabilir mi? Bu tahmin kaderle ilgili konuları araştırmayın. Şu gelir, bu gelir diye araştırmayın dendiği zaman yapmıştır. Yoksa Allah kader konusunda tartışma yapan ülkeleri, kader konusunda yapılan tartışmaları, tartışma yapan toplumları ilahe eder. Teşekkür ederim arkadaşım. Sonra, sab sonra kadar sabırla dinledin. Allah hepimizi Firdev cennetine